bugüne kadar hatta Almanya'dan geldiler şeye, teşekküre beyin tümörlerinde hmm. beyin tümörlerinde bulunmaz bir nimettir. Yani İstanbul'da ki onkolog zaten bu oldukça yeni. Mesela beraberinde bunu veriyor beyindeki metastazlar yok. Tabii yani şimdi e, oldukça da yeni bir kür olduğu için başarı oranımızın yüzde kaç olacağını e, söyleyemiyorum. Ancak e, çok e, kullanan var. Mesela Almanya'dan gelen bir e, hasta vardı. Bambaşka bir şey için gelmişlerdi. E, eşi de avukat. Hocam dedi eşimde de bu var. Bunu dedim kullansın. Nasıl yapıldığını sel planından rica etsek hocam evet. gösterir gösterebilir evet. misiniz? Tabii ki. Taşhana sonu taş evet. kökü. Ee, şimdi bunu yaparken ilk başta bir buçuk bardak kaynamış suyumuzu kaynatıyoruz ve kaynadıktan sonra bir buçuk. Bu hangisi için? Bu taşana sonu kökü. Hayır. E, beyin tümörü.